Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir dizüstü bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Fakat bugün inceleyeceğimiz model öyle basit bir model değil. MSI'ın yeni Sabit modeli E16 Philip Evo'nun incelemesini beraber gerçekleştireceğiz. İsterseniz ön önce modelin tam ismini söyleyeyim size. Summit e 16 Philip EO A11 MT-012 TR olarak geçiyor arkadaşlar bu model. İsmi biraz uzun fakat yetenekleri de bir aile uzun listesi. Bunu hemen size baştan belirtelim. Biliyorsunuz arkadaşlar MSI artık böyle iş yönü daha ağır basan bilgisayarlarda üretmeye başladı ki Summit serisi modeller bu işte artık zirveye hedefliyor. Gerçekten çok kaliteli ürünler geliyor karşımıza ki bugün de inceleyeceğimiz cihaz gerçekten tasarımıyla ve bizlere sunduklarıyla Öne çıkan bir cihaz diyebiliriz. Dilerseniz ilk olarak tasarımla başlayalım. Çünkü tasarım tarafında MSI gerçekten kendi kalitesini koruşturmuş diyebiliriz. Zaten insanların aklına MSI denildiğinde bir böyle kalite döngüsü geliyor. Dolayısıyla Submit modellerinde de bu döngü devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bilgisayarı önümüze aldığımız zaman zaten direkt şık bir tasarım çizgisinin sizleri karşıladığını hissedebiliyorsunuz ki burada MSI 16'ya 10'luk ekranında altın oran kullanmış arkadaşlar. Ben bugüne kadar pek çok cihaz inceledim. Fakat hiçbirinde böyle bir altın oran vesaire söz konusu değildi. Fakat MSI burada bizlere altın oranlı bir ekran sunmuş. Bilgisayarın ekranı zaten dokumatik arkadaşlar. Ki bu bilgisayarın ekranı tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu elimde görmüş olduğunuz kalem de zaten MSI imzalı bir kalem kutudan çıkıyor. Birazdan bu kalemin kullanımını vesaire size göstereceğim zaten. Bilgisayarın nasıl tablete dönüştüğünü vesaire de göstereceğim. Bu yeteneklerinden birazdan bahsedeceğiz. Ama ilk olarak dediğim gibi biraz tasarımına değinelim. Genel olarak klavye kullanımı yumuşak arkadaşlar. Yani klavye dizilimi vesaire burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzun saatler yazı bile yazsanız tuşların yumuşaklığı vesaire gayet güzel ayarlanmış durumda. Alt tarafta bir adet touchpad'imiz var. Touchpad'in boyutu çok kötü değil. Gerçekten güzel Bilgisayarın klavye kısmıyla orantılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Touchpad'in hemen sağ kısmında bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Ki burada parmak izi okuyucusu sayesinde bilgisayarınızı direkt açabiliyorsunuz. Bunun haricinde bazı dosyalarınızı şifreleyip bu dosyaları parmak izi okuyucusuyla açabiliyorsunuz. Burada MSI'in güvenliğe ayrı bir önem verdiğini zaten bu bilgisayarda da Güvenlik için ayrı bir çip bulunduğunu şimdiden belirtelim. Baktığımız zaman sağ tarafta 2 tane USB yuvası görüyoruz. Bu USB yuvalarının hemen yanı başında arkadaşlar 1 adet micro SD kart girişimiz mevcut. Onun da yanında kulaklık jack'ımız bulunuyor. Sol tarafa baktığımızda ise HDMI yuvamız mevcut. HDMI yuvasının hemen yanı başında arkadaşlar 2 adet Type-C yuvası görüyoruz. Bu Type-C yuvalarından İkisini de yani hangisini isterseniz güç çıkışı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani buradan bilgisayarınızı şarj edebiliyorsunuz. Onların hemen yanında da bir adet buton bulunuyor. Bu buton arkadaşlar webcam'i kapatmaya yarıyor. Webcam'i dilerseniz klavyeden kapattığınız gibi buradan da kapatabiliyorsunuz ki burada üst düzey bir korumanın devreye girdiğini sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi genele baktığımız zaman bilgisayarımızın tasarımı gayet hoş. Burada bizleri 16 inçlik QHD Plus Çözünürlükte bir ekran karşılıyor. Bu çözünürlük arkadaşlar 2560'a 1600 bilmeyenler için belirtelim. 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Dolayısıyla bu noktada yenileme hızının tamamen beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz ki şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum. Oyuncu bilgisayarıyım diye gelen cihazlarda dahi biz 60 Hz'lik ekranlar gördük. Dolayısıyla burada MSI'ın 120 Hz'lik bir ekrana yer olması gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. Tasarım bu şekilde. Tasarım bir kenara bırakıp teknik özellikleri deneyelim. Sonra cihazın kullanım düzeyinden, kullanım özelliklerinden, kullanım kolaylıklarından size bahsedeceğiz. Baktığımız zaman bu cihazda i7 tabanlı bir işlemci var. 11. nesil i7 Intel işlemciyle geliyor arkadaşlar. Buna ekran kartı tarafında Intel Iris Xe grafik işlemcisi eşlik ediyor. Burada şu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Iris Xe gerçekten üst seviye bir Performans sunuyor. Dolayısıyla burada hani aklınıza şu gelebilir. Ya harici ekran kartı yok. Acaba hani oyunlarda vesaire beni zorlar mı? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere MX serisi ekran kartları var. Ki bu ekran kartı yani AXXE tümleşik ekran kartı MX serisinden daha iyi performans veriyor. Dolayısıyla bu noktada kafanıza çok fazla sorular takılmasına gerek yok. Bu laptopu aldığınızda sanki harici ekran kartı varmış gibi pek çok uygulamayı, oyunu vesaire açabiliyorsunuz. RAM tarafına baktığımızda 16 GB'lık bir RAM belekle karşılaşıyoruz. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 512 GB'lık bir SSD bizleri karşılıyor. Burada ön tarafta 30 fps 720 piksel çözünürlükte bir web kameramız var. Az önce de belirttiğim üzere web kamerayı klavye haricinde şu yanda bir tane switch var oradan da kapatabiliyorsunuz. Böylece kameram acaba açık mı, beni görürler mi, buraya bant yapıştırayım mı gibi şeylere de gerek kalmıyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Ben çoğu bilgisayarda webcam için ayrı bir switch olduğunu hatırlamıyorum. Fakat MSI burada bunu düşünmüş. Gayet de güzel yapmış. Evet arkadaşlar. 82 kW saatlik bir pilimiz var. Ve 65 wattlık adaptörle geliyor. Dolayısıyla kısa süre içerisinde cihazımızın şarjını doldurabiliyoruz. Ağırlık ise 2 kg. Bence bu ağırlık işte fena değil. Bir iş laptopuna göre gayet hafif diyebiliriz. Çünkü neden arkadaşlar? Burada... Sonuç olarak 16 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Biliyorsunuz genelde hafif olan laptoplarda yani 2 kilogramın altındaki laptoplarda ekran boyutu genelde biraz daha düşük oluyor. Böyle 14 inç, 13 inç gibi ekranlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla MSI burada ekranı bir tık büyütmüş. Ekranı büyütmesine rağmen ağırlık o kadar da artmamış. Dolayısıyla 2 kilogramlık ağırlığın biz oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar Philips 16A'yi diğer rakiplerinden ayıran özelliklerine. En başta da belirttiğimiz üzere bu bilgisayar aslında tablet olarak da kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bilgisayarı şu şekilde ayarlayarak ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tablet moduna geçirebiliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bilgisayarım ne oldu? Tablet moduna dönmüş oldu arkadaşlar. Zaten ekranın da döndüğünü görüyorsunuz. Bakın yani şöyle çevirdiğimde aynı tablet gibi direkt ekranda dönebiliyor. Ha ne yapabilirim ben? Dilersem, dilersem şu şekilde açarak bunu bu şekilde de bir... Kullanım sağlayabilirim arkadaşlar. Yani şu şekilde de bir kullanım sağlayabilirim. Ki bu şekilde not alma vesaire de gayet basite indirgenmiş durumda. Bu şekilde kullanmak gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Şuradan hemen hatta ben bir paint açayım. Birkaç çizim falan yapayım. Evet arkadaşlar şu anda paint'i açtım. Kalem seçtim vesaire. Biraz yazı yazalım şöyle hemen. Gördüğünüz gibi kalemin gayet kullanılabilirliği vesaire güzel. Bu arada bu Bluetooth kalem şurada hemen Type-C yuvası var. Type-C yuvasından şarj olabiliyor. Kullanımı vesaire gayet basit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde not alabiliyorsunuz. Çeşitli WordPad vesaire not uygulamalarını indirdiğinizde burada bu ekranı gayet başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada... Şunu merak edenleriniz olabilir. Ya tablet moduna bunu aldığımda arkadaki klavyeye elim çarparsa ne bileyim böyle koyduğumda klavyeye vesaire gelirse acaba hani ekranla bir karmaşa olur mu? Hayır arkadaşlar. Bunu tablet moduna aldığınız anda klavyeyle olay kesiliyor. Bakın şu anda mesela tuşlara basıyorum ben ama ekranda hiçbir şey gördüğünüz gibi olmuyor. Yani tamamen olay bitmiş oluyor. Tablet moduna aldığınızda bunu bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. Şimdi... Tablet modunu aldım. Bu arada dikey olarak aldığınızda şu şekilde bakın simgelerde dikey olarak geliyor. Demin yan olarak göstermiştim size ama dik olarak aldığınızda da hemen ekran kendini ona göre ayarlıyor. Dolayısıyla MSI'ın bu konuda gayet başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tasarım çizgisinin yanında fonksiyonel bir cihaz ortaya koymuşlar. Bu cihazda az önce de belirttiğim üzere günlük işlerinizi vesaire gayet başarılı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Zaten size tüm günü karşılayacak bir Pil ömrünü sunuyor bu cihaz. Yani evden sabah 9'da çıktınız. Mesai saatine gidiyorsunuz. Mesaiye giriyorsunuz. Şarjını yanına almadınız. Eğer piliniz tam doluysa size akşama kadar idare ediyor. Ki burada modern ofis uygulamalarında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Modern ofis uygulamalarından kastımız nedir? Uzun görüşmeleridir, işte Word'tür, PowerPoint'te sunumlardır, maillerdir vesairedir. Yani yoğun bir kullanımda dahi bir günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Burada tekrardan bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Web kamera konusuna. Çünkü webcam özelliği gerçekten hoşuma gitti. Az önce de dediğim üzere yanda bir adet switch'imiz var. Bakın eğer zaten web kamera kayda girerse şurada bir adet uyarı ışığımız bizim yanıyor. Uyarı ışığı yanmadığı zaman web kameranın kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Ha ben buna güvenmiyorum diyebilirsiniz. Ne yaparsınız? Klavyeden kapatırsınız arkadaşlar. Klavyeden kapattığınız halde ya benim yine içime bir kurt düştü. Acaba ya web kameram açıksa derseniz şuradan da kapatabilirsiniz. Switch'ten bu üç güvenlik unsuruyla birlikte kameranızın %100 kapalı olduğuna emin olabilirsiniz. Yani öyle bant yapıştırın gibi vesaire demoda işlemlerin hiçbirine gerek yok. MSI burada kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye çıkarmış. Az önce de belirttiğim üzere bu cihazda parmak izi okuyucusu da var. Parmak izi okuyucusunun yanı sıra Yüz tanıma sisteminde bulunuyor arkadaşlar. Yani dilerseniz yüz tanıma teknolojisiyle, dilerseniz de parmak izi okuyucusuyla ne yapabiliyorsunuz? Verilerinize erişebiliyorsunuz. Burada Trusted Platform Modül yani TPM teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji sayesinde verilerinizi ve şifrelerinizi güvenlik anahtarı ile depolayarak gelişmiş bir güvenlik katmanı ile koruyabiliyorsunuz. Bu çoğu bilgisayarda Olmayan bir özellik. Burada MSI bu özelliğe de yer vermiş. Gerçekten güzel bir ayrıntı olmuş bizler için. Bu arada MSI kullanıcıları biliyordur ama MSI kullanıcıları olmayanlar için bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz MSI'ın Center Pro isimli bir yazılımı var arkadaşlar. Bu yazılım üzerinden farklı senaryolar üretebiliyorsunuz. Yani ben bilgisayarımı Performans modunda kullanmak istiyorum. Ya da ne bileyim pili biraz uzun gitsin diye ofis modunda kullanmak istiyorum. Sessiz modda kullanmak istiyorum gibi senaryoları ne yapabiliyorsunuz? Bu MSI'ın Center Pro isimli uygulamasından kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Center Pro haricinde değinmek istediğim bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar. MSI'ın yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği. Bu özellik sayesinde özellikle zoom gibi Programlar Zoom gibi uygulamalar üzerinde ne yapıyor? Çevrenizdeki gürültüyü keserek sizin bu cihaz üzerinden rahat bir şekilde görüntülü konuşma ya da normal konuşma yapmanızı sağlıyor. Bu şu açıdan önemli. Atıyorum bu bilgisayarla ben bir kafeye gittim ve kafeden bir toplantıya katılmam gerekiyor. Dolayısıyla dışarıda farklı sesler, farklı gürültüler olabilir. Fakat burada yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde ne yapıyor bu cihaz? Sadece benim sesimi algılıyor. Dışarıdaki sesleri absorbe ederek karşı tarafa benim sesimin net bir şekilde gitmesini sağlıyor. MSI bu cihazda bir teknolojiye daha vermiş arkadaşlar. Bu özellik Noise Reduction Cam özelliği olarak geçiyor. Ne işe yarıyor? Sizin görüntünüzdeki pürüzleri siliyor. Dolayısıyla görüntünüzün karşı tarafa daha pürüzsüz, daha sade bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Pek çok notebookta vesaire karşımıza çıkan bir özellik değil bu. MSI'ın Summit serisinde kullandığı güzel, pozitif, artı özelliklerden biri diyebiliriz ki bence bu cihazı iş için alıyorsanız ki zaten Submit serisi biliyorsunuz iş odaklı bir seri gerçekten bulunması gereken bir özellik ve MSI böyle bir özellik de bu cihaza eklemiş. Yani şunu söyleyebilirsiniz ben bu cihazı aldığımda artı olarak bana neler getirecek sadece MSI'ın kendi özellikleri tarafında bile pek çok şey sevebiliriz arkadaşlar ki yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ya da sizin Görüntünüzün güzelleştirilerek, sadeleştirilerek, pürüzsüzleştirilerek karşı tarafa ulaşması bile bu cihazı rakiplerinden ayırıyor diyebiliriz. Şimdi en önemli konulardan birisi tabii ki ne? Bu cihazın size kaç TL'ye mal olacağı. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar sizin seçeceğiniz donanım seviyelerine göre 20 ile 26 bin arasında Fiyat değişikliği oluşuyor. Neden? Belki siz RAM'ini biraz daha düşürmek isteyebilirsiniz. Ya da depolamasını biraz daha düşürmek isteyebilirsiniz. Ya da depolaması çok olsun, RAM olsun diyebilirsiniz. Dolayısıyla sizin seçeceğiniz depolama, RAM vesaire gibi özellikler tarafında değişikliklerle fiyat 20-26.000 TL bandında değişiklik gösteriyor. Gerçekten güzel bir cihaz. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle tablet olarak kullanımı çok başarılı arkadaşlar. Daha önce de biz burada dokunmatik ekranlı cihazları inceledik. Fakat MSI'nin bu Summit modeli kadar başarılı bir model incelememiştik dürüst olmak gerekirse. Tablet moduna geçtiğiniz zaman sanki bilgisayar olduğunu size unutturuyor tamamen. Gerçekten başarılı bir kullanım deneyimi sunuyor. Eğer bu cihaz hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa alt tarafta yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.